Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Bugünkü konumuz Avustralya ordusunun erken emekli etmek zorunda kaldığı Avrupa yapısı helikopterler. Önce taarruz görevi için alınan Tiger helikopterleri emekli edildi. Arkasından da NH-90 olarak adlandırılan genel maksat helikopterlerine Avustralya erken emekli etme kararı aldı. Ve bu Avrupa yapısı helikopterlerin yerine de Amerikan helikopterleri geliyor. AH-64 Apache ve UH-60 Black Hawk alıyor Avustralya. Bu kararın arkasından ne yatıyor? Neden Avustralya Avrupalı helikopterlerden vazgeçiyor? Acaba bu kararın arkasında da başka nedenler var mı? İşte bu videomuzda bu konulara bakacağız. Ben bu videoları yaparken tabii ki yerli, milli konular daha fazla ilgi görüyoruz sizden ama burada ilişkiler yumağını görmeniz açısından size bir kesit sunmaya çalışacağım. Çünkü bir ordunun, bir hava yolunun milyarlarca dolarlık işte uçak, helikopter, insan, aracı veya mühimmat alımında sadece teknik şartname, kullanıcının çok memnun olması gibi şartlar geçerli değil. Arkasında başka başka nedenler var. Avustralya'nın tarihine baktığımız zaman bir İngiliz sömürgesi ve çok ciddi İngilizlerin gelip yerleştiği Orada kendilerine yurt edindikleri bir kıta, koca bir kıta tabii ki İngiliz sömürgesi bir açıdan da Fakat Avustralyalılar, Yeni Zelandalılarla birlikte Kendi benliklerini ilk defa Çanakkale Savaşı'nda, 1. Dünya Savaşı'nda bulmaya başlıyorlar Ve sonrasındaki bağımsızlık süreçleri ve ilerleyen yıllarda ise daha batı yapısı sistemlerle ordularını kullanıyorlar. Örneğin İngiliz sistemleri etkin. Bunun yanına Amerikan sistemleri geliyor. Fakat 1990'lara geldiğimiz zaman Avustralya'da enteresan rüzgarlar esmeye başlıyor. Ve bu işbirliklerini Avrupa'yla da arttırmaya başlıyor Avustralyalılar. Farklı farklı savunma projelerinde Avrupalılarla, işte bir bakıyorsunuz bir kanadında Airbus var, bir kanadında İngiltere tabii ki var ama... Bir kanadında Fransa var, Almanya var. Buralarla iş giderek arttırmaya başlıyor. Havacılık açısından baktığımız zaman Avustralya'nın ilginç seçimleri var. Avustralya niye önemli? Amerikalıların böyle müttefiklerimiz dediği ilk kalemde saydığı işte İngiltere, Kanada, Avustralya, Hollanda gibi ülkeler açısından Avustralya ilk her zaman 5'te bulunuyor. Körfez Savaşı'na bakıyorsunuz. Veya geçmişte Suriye'de yapılan operasyonlara bakıyorsunuz bunlara hemen Avustralya uçak helikopter veya deniz operasyonu gemi sağlıyor bunları destekleyen bir yaklaşıma sahip. Tekrar 1990'lara doğru dönecek olursak Avustralya'da böyle bir Avrupa rüzgarları esmeye başlıyor. Belki de bunda o yıllarda Avrupa Birliği'ne çok etkili olan İngiltere'nin de etkisinin olduğunu açıkça inanıyorum ben. Ve Avrupalı şirketler arka arka ihaleleri kazanmaya başlıyorlar. Bunlardan biri de Tiger Helikopteri. 1980'lerde... Soğuk Savaş'ın son yıllarına kadar beklenti Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin çok ciddi bir tank gücüyle Çünkü tankları çok fazlaydı Sovyetler Birliği ordusunun Avrupa'yı işgal edeceği yönündeki yaklaşımdı Buna nasıl karşılık verilecek? Taarruz helikopterleriyle, bu taarruz helikopterlerinin taşıdığı özel anti-tank mühimmatlarıyla birlikte seri bir şekilde bu tankları vurarak e, ilerlemenin durdurulması hedeflenmişti. Hatta hatırlayacaksınız her havacılık meraklısının kalbinde farklı bir yere sahip olan A-10 savaş uçakları da bu amaç için geliştirilmişti. Tiger 1980'lerden çıkıyor ama klasik Avrupa'nın yaklaşımı etkili oluyor projeye. Çok fazla ortak var, 4 ülke bir araya geliyor. Fransa, e, Almanya, İspanya buna bir Avustralya da ekleniyor. Dört ülke haline geliyor ve bu ülkenin yaptığı çalışmalarla bu helikopter tasarlanıyor ama süreç biraz uzuyor. E, Avustralya açıkçası Tiger'ları 2001 yılında seçiyor fakat ee, teslimat 10 yıl sonra 2011'de başlayabiliyor. Bu arada arada görüşmelerde Avustralya o kadar sinirleniyor ki projenin sürekli ertelenmesine 2007'de bu programa ödediği parayı durdurmakla tehdit ediyor. Şimdi tekil olarak baktığınız zaman Almanya iyi bir helikopter üreticisi eski MBB'nin bir kolu var. Fransa'da Aerospecial var. Sonra bunlar bir araya geliyorlar Eurokopteri kuruyorlar. Daha sonra bu ortaklık Airbus helikopter'ıza geliyor. Baktığınız zaman dünyanın en önemli helikopter üreticilerinden. Ama bu konsepte, bu askeri konsepte hem biraz askeri konsept tam oturtulamıyor. Çünkü artık 90'larla birlikte taarruz helikopterinin Avrupa gibi düz yerlerde pek önemi kalmıyor. Diğer taraftan da işler gecikiyor. Ama tekir olarak baktığımız zaman çok iyi helikopter üreticileri, yeni teknolojileri koymuş, ortaya koymuş olan bir şirketler. O yıllarda özellikle 1990'ların ikinci yarısında Tiger helikopteri Türkiye'deki ATAK projesi için adaylardan bir tanesi. Fakat o yıllarda ilk ihalede Türkiye Tiger'ı Güney Afrika'nın teklifini eliyor ve sonra Amerikalıların AH1Z King kobrasıyla Augusto Westland o zamanki ismi şu anki ismi Leonardo olan A109 Mangusta'dan geliştirilmiş T129 konseptini ortaya koyuyor. Ve ilk ihaleninde kazananı Amerikalılar Bell şirketi AH1Z King kobra ile oluyor. Fakat sonrasında Amerikalıların görev bilgisayarını yazılımını bize açmaması, işlerin uzaması, izinlerde çıkan problemler derken Türkiye bu projeyi iptal ediyor. Ve sonrasında o zamanki savunma sanayi müsteşarı Murat Bayar'ın girişimiyle İtalyanlarla masaya oturulup bir anlaşma yapılıyor. Ve işte o yıllarda soru işaretiyle karşılaşılan bu çok küçük bir helikopter ne yapacağız denen bu helikopter T-129 atak haline getiriliyor. Beş palli daha güçlü motorlarıyla Güneydoğu'da Türkiye'nin terörle mücadelede önemli bir yere getiriliyor. Taarruz helikopterleri tanklara karşı geliştirildi dedik ama Türkiye 1980'lerin ikinci yarısında PKK terör örgütünün o yaptığı eylemlere karşı çok önemli bir nokta bir silah olarak oyun değiştiren bir silah olarak 1990'ların başından itibaren AH-1W süper kobraları kullanmaya başlıyor. Tabii Amerika uyanık 10 tane helikopteri veriyor sonrasını satmaya yanaşmıyor çünkü oradaki dengeleri bozuyor bu helikopterlerin çok sayıda alınması. Türkiye'nin önünü tıkıyor. İşte NATO yardımlarıyla envanterden çıkmış Vietnam gazisi ee, olarak adlandırılan Amerikalıların 1960'ların sonunda ürettiği AH-1PVS serileri Türkiye'ye geliyor motorlu. Ve sonrasında da işte bu ihale sürecini zaten anlattım. Ve sonunda bu taarruz helikopteri sorunu Türk kara kuvvetlerinin T129 Atak'la çözülmüş durumda. Hatta şimdi bu Atak 2 projesi de yeni bir yere doğru gidiyor. Ya bir lafı açıyoruz. Çok fazla anlatmak durumunda kalıyorum. Çünkü konuyu sizlerin daha net anlaması için bu örnekleri veriyorum. Zaten videoları çekerken de ben size sohbet eder gibi anlatmayı seviyorum. Bir metne sadık kalmıyorum. Aklımdakileri sizin anlayabileceğiniz şekilde anlatmaya çalışıyorum. Tekrar Avustralya'ya geldik. Tiger helikopteri 10 yıllık gecikme sonrasında 2011'de teslim edilmeye başlanıyor. O zaman envanterde toplam 20 adet alınacak. Ve bu helikopterlerin 2 yıl içerisinde teslimatı tamamlansa da Tigerlar Harebe hazırlıklarını 2019 yılında tamamlayabiliyor. Yani 2001'de seçmiş, 2011'de alabilmiş ve Harbi hazırlığı 2019'da ilan edilmiş. Fakat önlerine Avustralya'nın o kadar büyük faturalar çıkıyor ki bu helikopterlerin Artık demede olan sistemlerinin sürekli modernize edilmesi, geliştirilmesi, bakımları, idameleri derken Avustralya hükümeti bir hesap kitap yapıyor. Bu işin astarı yüzünden pahalıya geliyor diyor ve Tiger'ları emekli etme kararı alıyor. Ve geçtiğimiz günlerde enteresan bir adım attı Avustralya. Boeing ile bir anlaşma yaptı ve Boeing'den AH-64 Apache'nin e modeli en son modeli için sipariş verdi. Avustralya ordusunun envanterine toplam 29 adet AH-64E serisi girecek. Şimdi normalde AH-64 Apache'lar Hughes tarafından geliştirilmiş bir helikopter sistemi. İlk uçuşunu da 1975'te yapmışlar. Bu aile ben 75 doğumluyum yani 46 yaşında benle eşit 46 yıldır sürekli geliştiriliyor. A, B, C, D, E versiyonuna kadar gelmiş durumda. Ve günümüzün çok etkin taarruz helikopterlerinden biri. E serisi de gelişmiş sistemleriyle kendini ispat etmiş yapısıyla hala Boeing sipariş almaya devam ediyor. Ve son müşterisi de gördüğünüz gibi Avustralya olmuş durumda. AH-64E'lerin kullanıcıları arasında Amerika Birleşik, Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore, Suudi Arabistan, Katar, Endonezya gibi ülkeler bulunuyor. Ve Avustralya artık AH-64'e geçerek bu taarruz helikopteri konusunda yaşanan sıkıntı için artık defteri kapamak istiyor. Ama tabi Avrupa defteri kapanmıyor. İkinci büyük facia NH-90 olarak adlandırılan Typen helikopterinde yaşanıyor. 1990'lı yıllarda Avrupa ülkelerinin bir genel maksat helikopteri ihtiyacı var. O yıllara kadar OH-1 ve türevleriyle bu ihtiyaç karşılanmış veya benzer yapıda ama yeni savaş doktrinlerine göre sizin 20 tam teçhizatlı askeri bir noktaya taşımanız bunu çift motorlu bir helikopterle yapmanız gerektiğinde bu helikopterin kabininin 12 sedye taşıyan bir Uçan e, revir haline getirilmesi gerekiyor. Ve bunun için de Avrupalılar ya diyorlar biz tek tek bu projeyle uğraşsak çok pahalıya gelecek. Yine biz bir araya gelelim. Bir sürü helikopter imalatçımız var. Biz buradan yüzlerce adet satarız. Bir sürü de ülke bizden bunları alır. Ve Amerika gibi biz bunu ekonomik hale getiririz diyorlar. NH90 projesi başlıyor. Tamam bir tarafta İtalyanların yine Augustos'u var. Öbür tarafta İngilizlerin Westland'ı var. Bir tarafa bakıyorsunuz Almanların MBB, Fransızların Aerospecial, e, Hollandalılar da bu sefer aileye dahil oluyorlar. Onların da Fokker şirketleri var. Fokker parça imalatına çok iyi bir şirket. Hoş her ne kadar bölgesel uçak imalatını yıllar önce durdursa da bunlar bir araya geliyorlar ve bir helikopteri geliştirme çalışmalarına başlıyorlar. Ama... Helikopter projesi oldukça uzuyor. 1990'ların başında yapılan tasarım uzun yıllar geçiyor. Revizyonlar şunlar bunlar ilk uçuş test ve teslimat derken NH-90 helikopteri planlanandan çok çok pahalı hale geliyor. Ve işin kötüsü de performansı kullanılan ülkeler tarafından da pek beğenilmiyor. Burada Avrupa Birliği olan ülkelere bu işte Avrupa Birliği'nin hediyesidir diye bu helikopterler mecburi olarak aldırılıyor. Bunlarla etrafta biraz sayısı arttırılsa da hala NH90 beklenen verimliliğe, beklenen teknik kapasiteye ulaşmış değil. NH90'ın kullanıcıları arasında Avustralya'nın dışında Belçika, Finlandiya, Norveç, Umman, Katar, İspanya, İsveç Yeni Zelanda ve Yunanistan gibi ülkelerde yer almakta. NH90'lar Avustralya'da envantere 2007 yılında giriyor ve hedef 2037'ye kadar bu helikopterlerin uçması. Ama son yıllarda çok büyük teknik arıza sayısı helikopterlerde 9'a ulaşıyor. 9'a ulaşması ne demek? Her seferinde toplam 47 adetlik bir helikopter filosu var ellerinde. Bu helikopterlerin uçuşlarının durdurulması, tüm helikopterlerin yere inmesi, çok büyük bakımdan, kontrolden geçirmeleri... ...e tamam orada diyelim hatayı buldunuz, sonrasında bunun imalatçıya bildirilmesi... Onla ilgili işte mühendislik değişikliklerin uygulanması e bu sırada sizin ordunuz operasyon yapamıyor. Bu helikopterlerin eğitim amaçlı sürekli uçması lazım. Bir yere yolluyorsunuz orada çeşitli görevler var. Bunları yerine getirmesi lazım. E bunları yapamıyor. Ve burada da Avustralya çok ciddi problemler yaşıyor. Ve tabii ki dönüyor. Aynı Tiger helikopterin de olduğu gibi Avustralya bu NH90 Typen helikopterlerinin yerine Amerika'dan Skorsky imalatı UH-60 Hawk'lar almaya karar veriyor ve toplam 40 adet helikopterin siparişi verilmiş durumda. E, bu helikopterler yakın bir gelecekte NH-90'ların yerini almaya başlayacak. Peki bu işin hani teknik konusu, ekonomik tarafı, hesap kitap işi bir de olayın uluslararası ilişkiler ve dengeler durumu var. Şimdi bir ülkenin dış ticareti var, ihracatı var, ithalatı var ve bunlar da en büyük kalem havacılık, uzay, savunma sistemleri. Çünkü böyle büyük projeler milyar milyar milyar dolar. Masaya oturduğunuz zaman Avustralya'da bir bakıyor ki son yıllarda biliyorsunuz Çin'in artan gücüyle birlikte Asya Pasifik bölgesinde Çin'in çok ciddi bir ağırlığı var ve karşısında da işte Çin gerekirse zayıf gördüğü Tayvan'a ben diyor sen ne diyor çatışırım. Hatta gözüm kara Hindistan'la bile çatışırım. Ve tabii ki bölgede çok önemli bir kıta Avustralya deniz yolları gibi böyle çok önemli noktalara sahip. E şimdi burada ne yapacaksınız? Bir tarafa tabiri caizse yanlamanız gerekiyor. Avustralya tekrar kendi dümenini Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru çıkarmış durumda. E diyor ki Amerika ben de seni bedava korumam. Bazı projelerde sen de bizden alışverişini yapacaksınız. İşte ne oldu son olarak? 60 milyar dolarlık... Fransa'nın nükleer denizaltı ihalesi, Fransa kazanmıştı, işte son aşamaya gelinmişti, şöyle olmuştu, böyle olmuştu. Pat, Avustralya bunu iptal etti. Amerika'ya döndü, Amerika'dan alacak. İşte bakıyorsunuz Tiger helikopterleri, hop yerine Boeing, NH-90 helikopterleri emekli, pat yerine Sikorsky helikopter. Hep böyle Amerika'ya çıkıyor adresler ve Amerika'dan alımların devam ettiriyor. Tabii e, Avustralya bir bakıma... Avrupalılara da çok tane hani çok da tabiri caizse eziklemek de istemiyor. Burada da şöyle bir yol izliyor Avustralya. Ee, Avustralya ordusuna başarılı uçan Airbus A330'ların tanker uçakları MRTT'ler var. Bunlardan diyor gayet memnunum sayısını arttırabilirim çok iyi uçaklar. Boeing'inki kötü diyor. Öbür taraftan da Avustralya'nın bayrak taşıyıcı en büyük havayolu şirketi Qantas Havayolları var. Onlarda da kullanılan iç hatlarda ağırlıklı olarak kullanılan Boeing 737'lerin yerine Airbus A320neo almaya karar vermiş durumda. Toplam 40 adet A320neo serisi siparişi verecek Countess. Ve burada Kazanan da bu dünün haberi Airbus olduğunu ifade ediyor. Yani bu taraftan da bir şekilde Avustralya dengeyi korumaya çalışıyor. Yani gördüğünüz gibi işte milyar dolarlık ihaleler, projeler biz fakirlerin çenesini yoruyor açıkçası ama dengeler çok önemli. Uluslararası adımlardan neler yapılıyor, ne yapılıyor, kime yanlayacaksınız, kimle işbirliği yapacaksınız, karşınızda kim olacak. Bunları da çok çok dikkatli düşünülüp bunlara göre adım atılıyor. Tabii ki ordunun ihtiyaçları, teknik özellikler, bütçe bunlar etkili ama bir yığın dış faktör de buralara açıkçası Etki etmiş oluyor. Bunların da altlarını teker teker çizmekte fayda var. Bugünkü konumuzu biraz havacılık, askeri havacılık, savunma projelerini yine dış ilişkilerle, dengelerle e, harmanlayıp size sunmaya çalıştım. Belirttiğim gibi bu tür videolarla ben sizin e, size sunmamdaki amacım vizyonunuzun açılması sadece kısıtlı bir yer. Ya bu çok iyi bunu niye almadık değil. Bunun arkasında yatan onlarca nedeni böyle bir düşünmeniz bu açıdan da bu tür videoların önem arz ettiğini açıkçası düşünüyorum. Bu tür videoları da yapmaya devam etmeyi planlıyorum. Her zamanki gibi detaylı havacılık savunma konusundaki haberler, analizleri okumak isterseniz Tolga Özbek.com sitemiz sizleri bekliyor. Sosyal medyadayız. Bizleri oralardan takip edebilirsiniz. Telegram kanalımıza açık. Telegram kanalından da anlık bildirimler alabilirsiniz. Bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir de beğen tuşuna basarsanız çok seviniriz. Yarın yeni bir video görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.